Isme hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Zümbülcan. Bugün sizlerle C vitamini konuşacağız. Son zamanlarda yine havaların serinlemesiyle beraber çoğu kişinin aklına gelen vitaminlerden bir tanesi vücudumuz için olmazsa olmaz bir vitamin ve vücudumuz tarafından üretilemeyen bir vitamin. Bu nedenle de mutlaka gıdalarla dışarıdan almamız gerekiyor. Aynı zamanda C vitamini antioksidan bir vitamindir. Vücudumuzun korunmasında, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, yaralanmasında iyileşmesinde etkiliyken aynı zamanda da yine hücrelerin iyileşmesinde anti aging etkili bir vitamindir en çok bulunan besinler ise kırmızı biber yeşil biber maydanoz mandalina greyfurt limon yani aslında çok geniş bir yerbazesi var. Ancak beslenmemizde sebze ve meyvelere yer vermezsek de eksikliklerini yaşayabiliriz. Böyle bir durumda da kendimizi daha halsiz, yorgun hissedebiliriz. İş etlerimizde problemler yaşayabiliriz. Mutlaka C vitamini içeren kaynakları beslenmemizde bulundurmalıyız. Kadınlar için günlük 75 mg, erkekler için ise 90 mg kadar ihtiyacımız var. Ancak vücudunuzu çok fazla yoruyorsanız, öncelikle örneğin sigara kullanıyorsanız, bu miktar iki katına çıkmakta. Aman dikkat C vitamini eksikliği yaşamayın. Bağışıklık sisteminizi çökertmeyin.